Elim! Çek, çek lan! Giremezsin! A, bırak. Dur, giremezsin. Dur dedim! Bunun için miydi? Ha? Bu adam için miydi? Sevdin mi sen beni? Sevdim. O zaman niye yüzüstü bırakıp gittin? Yeter! Beni suçlamaktan vazgeç! Ben sevmedim mi sanıyorsun? Sevmedim! Sevdim! Her şeyden çok sevdim! Sen benim kahramanımdın. Ben hayrandım sana. Tek derdim senin gözüne girebilmekte. Bunun için ne kadar çabalım, senin haberin var mı? Ben kendimi sana beğendirmeye adadım hayatıma. Teselliyi başkasından mı buldun? Sevdin mi bu adam? Ben hayatımda kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki. Teşkilat Pazar günü TRT1'de.